Merhaba, bu videoda sizlerle birlikte Simulation Live modülünden bahsedeceğiz. Simulation Live modülü aslında diğer simülasyon araçları gibi düşünebilirsiniz. Fakat Simulation Live'da aslında Crayo, Simulation Live dediğimiz modül ayıran, diğer, diğer CAD programdan ayıran bir özelliktir diyebiliriz. Simulation Live sizin tasarımdaki değişikliklerinize bağlı olarak Gerçek zamanlı bir analiz sonucunu size sunması en önemli özelliği diyebiliriz. Şimdi örnek gösterecek olursak şöyle bir parçamızı yer alalım. Bu parçamızı şöyle basitçe analiz edelim. Şu şekilde arka taraftan fiksliyoruz. Ve kuvveti veriyorum. 100 Nm olacak şekilde. Malzemenin tanımını zaten ve herhangi bir bakın meshle uğraşmadan burada mesh yapmıyoruz sadece şöyle doğruluk ve e, hız arasında bir ayar ayarımız bulunuyor analizimizi gerçekleştiriyoruz bakın şu şekilde en yüksek gerilmemiz ne kadarmış 521 megapascal kadarmış. Fakat ben dedim ki biraz daha rigid olsun. Bunun için daha kalınlaştırma işlemi yapmam gerekiyor. Normalde bir analiz programında ne yapmanız gerekir? Modellemeye geri dönmeniz. Buradaki geometriyi güncelledikten sonra tekrar machine, işte sabitleyeceğiniz sınır yükü vereceğiniz sınırı belirlemeniz gerekir. Fakat burada şu şekilde mesela kalınlığıyla oynuyorum. Daha kalınlaştırılmış şekilde. Mesela 4 olsun. Okey dediğimiz zaman. Bak şimdi 4 mm'ye göre şu şekilde analiz sonuçlarını güncelleyebiliyor. 398 MPa oldu mesela. Temel olarak Simulation Line bu şekilde bize kolaylıklar sağlıyor. Animate Deformation ile analiz sonucunuzu de animasyonlu hale getirebilirsiniz. Montaj dosyalarınızda ise şöyle bir montaj dosyası alalım. montaj dosyalarınızda farklı parçalara odaklanabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Mesela şimdi şurada da Şu şekilde aşağı doğru yine 100 Nm diyelim. OK dediğimiz zaman ve Simulate'e tıkladığımız zaman şu şekilde görebiliyorduk. Fakat ben e, buradaki kol değil de üstteki parçaya odaklanmak istiyorum. Şöyle Scope'a tıkladım ve üstteki parçaya tıklayıp OK dediğimiz zaman Sadece yukarıdaki parçayla ilgilenebilirim. Tabi hem yüküm verdiğimiz sınır diğer parçada kaldığı için şu an analizi gerçekleştirmiyor. Fakat bu şekilde birçok parçamız olsaydı analizi görebilirdik sadece seçtiğimiz parçalar için. Şunu şu şekilde kaldırdığımız zaman tekrar analizi eski haline getirebiliriz. Simulation Live'da farklı farklı fizikleri analiz edebilirsiniz. Burada termal analiz, modal analiz ve akışkan analizi bulunuyor. Şimdi bir de termal analize bakalım. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde bir parçamız mevcut. Bu parçaya... Biz ne yapacağız şöyle ısı tanımlayacağız aşağıda ısı tanımlayacağız ve bu ısı neticesinde e, plakaları çıkartacağız bakalım ısı dağılımımızda nasıl değişiklikler olacak. Şimdi ilk olarak tabi ben analiz tipimi buradan termale çeviriyorum. Şöyle temperature olarak da şuradaki aslında bütün her yeri seçiyorum. Ve burası için de 75 santim diyorum. Tabi şunu da belirtelim. Şurada farklı farklı analiz ağacında farklı farklı fizikleri birerine getirebilirsiniz. Ben buradan Structure'ı kaldırıyorum. Mode veriyorum. Şuralardan da. Mesela Heat Flow verelim. Watt diyorum. Burası da 100 Watt olsun. Okey dedim. Ve şimdi bunu tabi e, malzemesiyle belirtiyoruz. Bu şekilde QD'yi seçtim. Okey dedim. Ve analizimizi gerçekleştiriyoruz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ısı dağılımımız hemen gerçekleşti. Burada farklı farklı şeyler yapabiliriz demiştik. Mesela bakın burada montaj parçası. Bu montaj parçasında e, patern ile şöyle, e, plakalar çoğaltılmış. Buradaki plakaları teker teker kaldırabiliriz. Mesela ben bunu şu şekilde kaldırdığım zaman. Bak şimdi analiz sonucunu hatta bütün paterni kaldırdık. Analiz sonucu ona göre yenileyebiliyoruz. Bakın burada normalde soğutucular bulunurken burası daha soğukken kaldırdığım zaman ne oldu? Ee, biraz daha aslında Mesela ben buradaki bir parçayı kaldırmak istiyorum. Tabi hepsini kaldırdı burada. Tekrar geri aldım. Şunu bu şekilde Şuradan azaltalım. Mesela 18 değil de 10 tane olsun. 10 tane yaptığımız zaman şu şekilde analiz sonucunu bana yenileyebiliyor. Evet. Bu da bizim termal analizimizdi. Şimdi bir de akışkan analizine bakalım. Evet şu şekilde bir vanamız mevcut. Bu vana içerisinde akış analizini gerçekleştireceğiz. Live Simulation'a tıkladım. Ve buradan da akış analizini seçiyorum. Tabi buradan da Structure'ı buradan siliyorum. Akış hacmi belirteceğim. Buradan Açıklıkları ilk olarak seçiyorum. Bakın açıklıkları seçtiğim zaman zaten otomatik olarak iç hacmi yakalıyor. Okey diyorum. Daha sonrasında gerekli giriş sınırlarını verebilirsiniz. Hız tanımlayabilirsiniz, basınç tanımlayabilirsiniz ya da debi tanımlayabilirsiniz. Ben buradan hız tanımlamak istiyorum. Şurası için ne yapacağım? 1 metre bölü saniyeye giriyorum. Daha sonra... Bakardaki sınır için bir metre tabi farklı girdik bir metre bir saniye girdim ve son olarak şuraya da pressure outlet olarak veriyorum 0 pascal olarak verdim. Şimdi bunu e, bu şekilde analiz edebilirim. Şöyle. Tabi burada ne yapmamız lazım? Bir de malzemeyi tanımlamamız gerekiyor. Buradan sağ tıklayarak edit metal diyorum. Ve suyu seçiyorum. Mesela su olsun. Okey dedim. Şimdi analizi gerçekleştirelim. Bakın analiz sırasında şöyle... Anlık olarak da analizin durumunu da görebiliriz. Mesela hatta şuradan bir cut plane alalım. Bakın şöyle bir cut plane aldığımız zaman bir kesitteki görüntüsünü görebiliyoruz. Direction field diyorum. Burada da şöyle açılırsa. Burada da şöyle seçtiğimiz yerleri, mesela şurayı seçecek olursak, daha iyi bir şekilde görebiliriz. Mesela şuradaki vektör olarak görmek istersek, şu şekilde vektör olarak da görebiliriz. Geri daplara bakın, şuradaki geri dapları görebiliyoruz. Akım çizgilerini görebiliriz. Şu şekilde. Tabi bunların işte sayısıyla oynayabiliriz. Mesela daha fazla yaptırabiliriz. Ya da her bir akım çizgisinin boyutlarıyla oynayabiliriz. Ya da şöyle şuradaki akışkanlara sıcaklık da verebiliriz. Mesela ben burada geliş için işte derece şeklinde yazalım. 30 santigrat giriyorum. Ve yukarıdaki akış için ise 50 santigrat giriyorum. Şöyle bakın anlık olarak sadece geometri diye aynı zamanda sınırları değiştirdiğiniz zaman da ...anlık olarak görebiliyorsunuz. Cutplay ile kapatalım. Bu şekilde analizlerinizi gerçekleştirebilmeniz mümkün. Tabi tasarımcı arkadaşlar açısından gerçekten çok kullanışlı bir modül. Yani burada sizin yaptığınız değişiklikleri anlık olarak görmenizi sağlıyor. Bir analiz için gerekli olan bilgi birikimi gerektirmeden bunu yapıyor. Evet, son olarak e, modalda da inceleyelim. Şöyle, daismi işine geldim. Şöyle bir parçamız var. Bu parçamız için sadece sabitleyeceğimiz noktamız, e, noktamızı belirlememiz gerekiyor. Buradan da küresel mesne seçerek şu şekilde buradaki yüzeyimizi sabitledik. Malzememiz burada belirlenmiş durumda çelik malzemesi kullanılmış ve artık analiz edebiliriz. Evet. Şöyle bakacak olursak 6 mod için sonuçlarımız geldi. Birinci modumuzda şöyle animate deformation diyerek deformasyon ee, animasyonunu görebiliyoruz. Şöyle ikinci mod. Üçüncü mod. Tabii en yükseği 6. mod olacak şekilde. Şimdi biz burada değişiklikler yapalım. Mesela buradaki e, çubukların boyunu değiştirelim. Mesela şuradan geldim. Mesela şurayı 30 yapalım. Şimdi okey diyelim. Bakın OK der demez. Şimdi ona göre tekrar yapacak. Bakın değişti. Şu an yüksek, en yüksek modu durumu değişti. Evet. Simulation by'da ee, analiz çeşitlerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.